Selam arkadaşlar, benden 4.000-4.500 lira civarı arasında süper sport motor için e, giyim isteyen bir arkadaş vardı. Bedeni biraz küçükmüş, e, XS veya S modeller olurmuş. 3 mevsimlik, yazlık, böyle e, hem kask e, XS hem işte giyimi XS bir e, süper sport e, ekipman istedi. Ben de ona göre e, şimdi bir şeyler sunacağım. İlk önce kasklardan başlayayım şu taraftan burada elinizde mesela LS2'nin FF320'leri var XS olarak önerebileceğim elinizde olan kaslarda bunlardan alabilirsin yani LS2'nin bu modellerini biliyorsunuz zaten hani dış kabuğu ortalama bir dayanıklılığa sahip i̇şte kademeli olarak açılan camlar var hatta onu da göstereyim biraz daha yakından şöyle bir kask kademeli olarak açılan camı var bir ön havalandırma kanalı var Üst hava giriş kanalları var, arka hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı 1550 gram. 1550 gram bir kask aslında biraz ağır bir kastır. Hani böyle 1400 gramları açmayan kastlar da alınabilir. Mesela işte e, o yönden e, ne denir? Bell Coalfire biraz daha hafif. E, yine Next kask alınabilir ama onlar da yaklaşık bu gramajlarda. Bu e, hani... Kullanımı kolay bir kask e, ve e, LS2 çoğunlukla e, tavsiye etmiyor, tavsiye etmiyor arkadaşlar. Fakat LS2 gerçekten bu konuda uzman. Şöyle diyeyim, yani bu kaskın özelliklerine tekrar dönelim daha doğrusu. Kademeli aç açılan camı var, burun pedi var, çene pedi var e, ve gözlükle giyilebiliyor. Bunu da atlamadan, e, bunu da hani söylemeden atlamayayım. E, geniş bir bakış açısı var e, ve yanında şöyle e, güneş vizörünü açmak için yeri var şurasında. Şöyle açılıyor. 6 mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç bedleri boyuna gerçekten iyi oturuyor. Sallanmasını engelliyor. Çünkü adamlar buna spoiler yapmışlar. Ve hani camı kolay açılıp takılabiliyor. Bu kaskı önerebilirim. Bu kask dışında hani ses model olarak elimizde çok fazla yok. Şimdi montlara geçelim, montları göstereyim. Montlardan da birkaç tane sunacağım zaten. Montlarda mesela Venom'un bir tane montu var. Bu Venom montu da daha önceden zaten tanıtmıştım ben. Bu olabilir. Bu mesela small. Bu small sana olabilir ama bu tamamen yazlık bir model. Ön tarafı işte bir fermuarla açılıyor. İç tarafı tamamen file kumaş. Dışı da tamamen file kumaş. Şu yanlarında cepleri var. Belinde bir sıkma tokası, sıkma halkası veya bir herhangi bir cırt cırtı yok. Kırmızı. Şu bileklerinde hem çıtçıtı var hem fermuarı var. Arkasında bir tane sırtlıkla beraber geliyor. O sırtlığı da içinden şu tarafından çıkartabiliyorsunuz. İç cebi var. Bu güzel. Yazlık seçenek olarak güzel. Üç mevsimle gösterebiliriz. Üç mevsim olarak çok fazla elimizde yok. Fakat hani diyelim işte siz biraz daha hani bütçenizi farklılaştırırsanız, biraz daha yükseğe çıkartırsanız. Revit'in bir montu var. Bu Revit montu da geçen videoda ben paylaşmıştım. Bu Revit Jüpiter. Hani 3 mevsim giyilebilir mi? Evet giyilebilir. İçindeki astarı çıkartarak bunu hani yazlık olarak da kullanabilirsiniz. Ama yazın biraz terletecektir. Çünkü havaalan bir yapısı yok. Bunun da mesela kollarında çıt çıtları var. Birsek korumaları var. Hem önceki montun da zaten hani... Hem e, dirsek koruması vardı hem e, omuz koruması vardı onları atladım hemen söyleyeyim. Bununla mesela körük mekanizması var. Revit Jupiter'de hani SS'lere çok fazla olmaz ama e, hani bir e, Enduro montu değil mi Ufuk? Evet. evet daha çok, çok Enduro'lara ama hani üç mevsim olarak iyi montlardan bir tanesi. SS montu olarak ne gösterebiliriz mesela? Ne şey yapabiliriz, ne sunabiliriz? Speedy'nin bu montu olur mu mesela? Speedy'nin bu montu olabilir. Evet. Ee, daha düşük bir çelde e, Venom'un evet. spin montu var. Evet, Venom'un spin montu, esses montlara gidebilir, SS makinelere gidebilir. Bu Speedy'nin bir montu. Ee, bunun da adı Speed'i Solar diye geçiyor. Speed'i Solar da tamamen yazlık, üç mevsim olarak hani ilk ses olarak, hani ilk ses beden olarak çok fazla elimizde yok. Small beden bulma imkanı var fakat o da sınırlı. E, bu da hani bu monta speedinin solar neti e, de gerçekten iyi. İçinde bir tane astarı var. E, çırt çırtla kapanan bir boynu var. E, kollarında ve omuzlarında korumaları var. E, bir tane sırt koruması yok. Sırt korumanızı almanız gerekiyor. Bunun, e, bu Venom'un e, bu montundan bir farkı. Bunun beli e, böyle çıtçıtla çırtla sabitlenebiliyor. E, fermuar açılıyor. Fermuar açıldıktan sonra... Ee, içi e, daha e, yaza uygun diyeyim Hani bu da iki mevsim giyilebilir ama hani bahre soğuk zamanlarında bu üşütür. Mont olarak sunabileceklerim bunlar ee, Hani aslında hani mont olarak aslında bayağı var Fakat hani small beden XS ses gibi e, bedenlerde elimizde çok fazla yok. Şimdi eldivenlere geçelim eldivenlerden birkaç tane örnek vereyim ben. Onlar da mesela işte ne alınabilir? Yazlık olarak Skycon'un bu modeli alınabilir. Bu modelinin adına bakayım MC58 diye geçiyor. Bu da yazlık korumalı eldivenlerden bir tanesi. Her kademede hem eklem yerlerine hem işte yumruk korumalarını her şeyini düzgün yapmışlar. Ama hani bir neden bilek koruması yok. Parmakta bunun ıı, dokunmatik şeyi var mıydı? Özelliği var mıydı? Onda yok. Bunda dokunmatik özelliği yok. Hani bu bir ilk alternatif olarak başlangıç dursun. olarak ideal bir eldiven, yani fiyat Başlangıç olarak, olarak iyi bir eldiven. Ee, veya işte hani bir üst seviyede eee Wexon'un e, bu eldivenleri alınabilir. Bu da cırtcırlı, yumuşak bilek koruması var. E, tamamen deri görünümünü, yanlarında hafif kumaş detayları var yumruk koruması var, eklem yeri koruması var ve de gaz hassasiyeti için burada körük yerleri var. bu kışlık bir eldiven olarak kullanılabilir. ve işte bilekleri böyle elastik şekilde yapılmış. İyi ve orta bütçeli arkadaşlar için olabilecek. Bunlarda mesela XS var mı? Onlarda XS yok. Bunlarda da XS X XS yok. XS. Bunlarda small var. Yani aslında hani senin e, mağazaya gelip denemen gerekiyor bunlar için. Çünkü hani bazıları olur bazıları olmaz. Bazılarının hani vücut yapına göre tam oturur bazıları oturmaz. Onlara bakman gerekiyor. Pantolon olarak sunabileceğim mesela şu tarafta Tek90'ın Pirate kotları var. Tek90'ın Pirate kotlarından alabilirsin. Bunlarda beden var mı mesela? İlk ses. Onlarda veya. düşük bedenler var. Evet bunlarda mesela düşük bedenler var. Bu şeyi de anlatmıştım daha önceden Pirate Code'unu anlatmıştım. Ee, i̇çi kevlar korumaları olarak, olarak yapılmış, ee, şöyle e, kalça korumaları var, özel bir dikiştir. Hani kolay kolay parçalanmayan ama yazlık baharlık diye geçen bir modeldir. Ve diz korumaları var ve bu diz korumaları illa kalça korumaları çarptığı zaman sertleşen korumalardır, değil mi? Doğru Aynen, koruma korumaları içinde. Yani. Ha, bunun renkleri var, ee, farklı modelleri var. Mesela ılgazı var, madrası var. Ondan sonra bir de... Stik. Ve şu an tüm modellerde de kampanya var. Hepsini evet. 650 evet. TL'ye sabitledik. Evet. Şimdi pantolonları sundum. Elimizdeki pantolonlar bunlar. Kışlık pantolon almak istiyorsan web sitesinde bazı linkler vereceğim. Oradan girip bakabilirsin. Şimdi botlara geçelim. Botlar o tarafta. Botlardan da neler alabilirsin onları göstereyim. Mesela bu tarafta Rockwell'in botları var. Kısa botları da var. Uzun botları da var ama hani e, bunlar spor sürüş için değil fakat spor sürüş için olan bir tane vardı hangisiydi o? ha şu Rockwell'in bu e, DNA'sıydı galiba değil mi? Yok, evet CCX, e, o, ona benzer bir model vardı hemen göstereyim onu şurada Hı, evet Ya yani birbirine çok yakın modeller evet. kışlık bir model o yüzden ben orada. de Ha, evet, evet. Yani bu <gülüyor> DNA modeli bu uzun modeli SS için bunun tavsiye ederim e, çünkü hani hem vites koruması var hem işte bileklerinde korumaları var şu tarafında hem üst korumaları var hem e, şurada e, kaval kemiği koruması var eğer pantolonla beraber giydiğin zaman zaten süper dayanıklı olacaktır topuk koruması var, e, burun koruması var altı da kaydırmaz bir tabandı galiba değil mi bu? evet vibran evet. taban var altında vibran taban var yandan açılıyor şu şekilde ha, bu uygun fiyatlı diye sunuyorum. Hepsini toplayınca zaten 4500 lira, 4000 lira civarlarına gelecektir. E, açıldığı zaman yanında bir tane ek yerini görüyorsun. Terlediğin zaman kolay e, kuruyabilen bir yapıya sahip. E, bu en uygun fiyatlı rakvel DNA olarak alınabilecek botlardan bir tanesi. E, Rockwell'i çok fazla sevmedim. TCX'in bu e, X5 EVOS'unu alabilirsin. E, bu da yaklaşık aynı özelliklere sahip. O yüzden tekrar tekrar söylemiyorum. Bunun kaydırmaz tabanı yok galiba değil mi? Onda, onda, onda da kaymaz taban var. Ha, ee, bunda da e, var? Evet. Ha, bu da kaydırmaz tabanmış. Bunun da yine vites koruması var. Bu da gerçekten güzel. Bunun fiyatı birazcık daha pahalıdır tahminen. Evet, o Gore-Tex bir ürün abi. Evet, bu Gore-Tex bir ürünü olduğu için biraz daha pahalı. Bunlar alınabilir. Yani... Ee, şimdilik benim sunabileceklerim bu kadar. Ee, umarım beni hani yararlı olmuştur. Mağazaya gelirsen arkadaşlar zaten yardımcı olur. İyi sürüşler.